Tekirdağ'dayız. Tekirdağ Valimizi ziyaret edeceğiz. Muş, Balazgirt Meydan Muharebesi ile ilgili yapılan çalışmalar, geçmişteki etkinlikler, ilk etkinlik bakın neler söylüyor. Birlikte izliyoruz. Tekirdağ'dayız. 1071 Balazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Birliği Parti ilan edildi buralar. Evet. Sizden buranın hikayesini dinleyelim. Devletimiz adına çok önemli hizmet yapılıyor. Buyurun efendim. Evet. Ee, çok teşekkür ederim öncelikle e, böyle bir fırsat e, verdiğiniz için. E, tabii ki 1071 bizler için bir dönüm noktası. Hep e, bizim atalarımızın Anadolu'yu e, fethetmeye başladığı tarih olarak, en büyük e, tarih olarak e, görürüz. E, bu hiçbir şekilde haksız da değildir. Belki bugünkü Anadolu topraklarını bugün Anadolu topraklarının e, doğu sınırlarını aldığımızda e, belki 1071 doğrudan sadece e, Türklerin Anadolu'ya girdiği bir tarih olarak görülmese de çünkü daha öncesi var, daha doğusu var Ahlat var, e, oraları gözden kaçırmamak lazım, Ani var e, Kars'ta e, o yüzden Anadolu'ya girmeye girmişiz hatta medeniyetler kurmuşuz ama e, 1071'den sonra Artık Anadolu tamamen Türkleşmiş, İslamlaşmış. Asıl önemli olan nokta budur diye düşünüyorum. Yıl 1071, Ağustos'un 26'sı, günlerden Cuma. Malazgirt Ovası binlerce Türk askeri için kutsal bir topraktır artık. Onlara ebedi yurtlarının kapısını açacak sultanın arkasında saf tutup namaz kılmış zafer için Allah'a dua etmişlerdir. Namazdan sonra her biri güneşte parlayan zırhlarını kuşanmış, ellerinde kılıçları, kalkanları, okları ve yaylarıyla. Fetih'in babası Sultan Alparslan'ın emrini beklemeye başlamışlardır. Sultansa zırhı olmadan üzerinde sadece beyaz uzun bir elbiseyle atının üzerinde tüm ihtişamıyla durmaktadır. Aslında o an derin düşüncelere dalmış, namazdan sonra ettiği dua da aklına gelmiştir. Duayı bir kez daha tekrar eder. Ya Rabbi, seni kendime vekil yapıyor, azametin karşısında yüzümü yere sürüyor ve senin uğrunda savaşıyorum. Ey Allah'ım! ''Niyetim halistir bana yardım et. Sözlerimde hilaf varsa beni kahret.'' 1071 sonrasında artık Bizans Anadolu'da bir daha yer almıyor. Ve 10 sene sonrasında bir bakıyorsunuz ki Anadolu'nun batı topraklarına Müslüman Türkler oralara kadar artık gitmişler. Malazgirt'te kazanılan zaferle Anadolu, Türklere kapılarını ardına kadar açıyordu. Bundan sonra bu topraklar, Türklerin ebedi vatanı olacaktı. Belki Ahlat'tan, e, Malazgirt'de bir yürüyüş, belki ileriki programlarda katılabilir. Bu bisiklet yarışları olabilir, yürüyüşler olabilir. E, bence e, güzel olur diye düşünüyorum. Her şey ilkleri çok önemli. Evet. Oranın bu günlere gelmesinde siz orada devletimizin en önemli temsilcisisiniz. Evet. Tariyer lot düşme adına. Nasıl gerçekleşiyor Orası nasıl tarihi bir park ilan etti? E, Türk tarihi için önemli olan yerler e, konusunda milli park yaparak e, ne kadar güzel düzenlemeler yaptığını görmüştüm Afyon'dayken. Çünkü orada biliyorsunuz 26 Ağustos ve e, Kocatepe'den başlayan büyük taarruzun başladığı bir tarih. 26 Ağustos'tan da bu anlamda benzer bildiğiniz gibi. 2017'nin e, 26 Ağustos'unda... Sayın başkanımız geldiler. Orada çok güzel bir program yapıldı. Okçular Vakfı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin o zaman arketi. Ee, ve diğer e, kurumların katkılarıyla eee yerelin katkısıyla. Bu arada tabii eee abilerin, ondan sonra eee Muş Hasan Üniversitesi rektörümüz eee Profesör Doktor Fetih Ahmet Balatli eee ve e, Muş'ta eee Malazgirt'te yer alan e, gerek mülk idareden, gerek sivil toplumdan, pek çok arkadaşımızın, belediyelerimizin e, katkılarına da e, söylemeden geçmek mümkün değil. E, bunların hepsi çok e, güzel katkılardı. Eğer Milli Park olursa, Milli Park'ta da e, Sayın Bakanımızın neler yaptığını ben Afyon'dayken de gördüm. O civardaki e, Milli Park alanlarını, işte Kurtuluş Savaşımızın düşmanın denize İzmir'de dökülürken e, o zamanına kadar... E, Geçmiş olduğu güzergahlardaki e, yapılan e, güzellikleri, o parkları e, gördüm, anma noktalarını gördüm. O yüzden eğer burası da bu şeklinde milli parklara verilirse ve bu mini park yapılırsa çok güzel olur diye e, düşünüyorum dedim. Tabii Sayın Başkanımızın tarih matlarıyla, Sayın Belise Geloğlu Bakanımızın e, o günkü görev üstlenmesiyle çok hızlı e, mesafe kat katettiğini söylemeniz mümkün. Orada hakikaten çok güzel bir alan oldu. Bir de düşüncemiz tabi bunun sadece bir gün, iki gün ya da bir haftayla bağlı kalmaması. Ee, orada o kadar güzel işler yapılmalı ki, e, belki günün 24 saati, senenin 12 ayı olarak düşünmesek bile yani 5-6 ay süreyle mutlaka gençlerimizin oranayla yerinebileceği, e, nasıl ki e, Türkiye'mizin, e, cennet vatanımızın pek çok köşesinden e, Çanakkale'ye e, özellikle öğrencilerimizi getirip ecdadımızın ee, neler yaptığı ve bu topraklar nasıl kurtarıldığını gösteriyorsak Malazney'te öğrencilerimizi taşıyıp e, nerelerden bugünlere geldiğimizi, bu toprakların nerelerden bu tarafa e, fededilmeye başlandığını e, göstermemize fayda var. Projeli Muşlar Derneği Başkanımız Kıyasettin Bey, buradaki oluş gayemizi, sizlerle bu söyleşi yapmamıza vesile olmayı siz Sayın Valim'e bir arz eder misiniz projeyi değerli başkanımız? Peki valimizin İlker Bey'in Bey Muş'ta olması Muş için Manazgirt için büyük bir şans. Hep bunu dile getiriyoruz. E, Allah kendilerinden razı olsun. Bugün de böyle bir projeyi tanıtmak konusunda kendisinden zamanını ayırmasından dolayı de, talebimizi kabul ettiği ve bizleri kabul ettiği için de Sayın Valim'e sonsuz şükranlarımı sunar. Sağ olun. Evet biz de, tabii hep hayalımız yani gençlikten beri Malazgit ruhu ve manevi iklimi bir gün gerçekleşir de orada Türk dünyası, İslam hanevi toplanıp da 1071 tarihinde Muhammed Alparslan e, nasıl ki o günkü dünyada olan zulmü, zilleti ve adaletsizliği ortadan kaldırmak için ümmet bilinciyle bir hareket gösterdiği de Bizans'ın insanlara yaptığı zulmet dur dediyse bugün de o inançta diyoruz ki eğer e, Türk dünyası İslam bilinciyle yeniden ümmet e, ruhunu orada tesis edip de insanlığa bir katkı olursa biz de atalarımıza, ecdadımıza tarihimize ve dinimize karşı görevimizi ifa ettik diye düşünerek e, böyle çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalar tabii devletimiz ve Sayın Cumhurbaşkanımız bizim Muş e, protokolü, A Protokolu olarak Sayın Valilerimizin sahiplenmesi ve bu tür çalışmaların yapılması bizi ihya ediyor, memnun ediyor. Bizim bugün e, Burada oluşumuzun ana sebebi ve projesi. Biz Kocaeli Muşlular Derneği olarak e, Gebze ve Manazgir kardeş şehir ilan etmek için yola çıktı. Kocaeli Derneği olarak, Musullar Derneği olarak, sayın e, başkanlarımıza gittik ve bizim bu projemizi kabul ettiler. E, Gebze ve e, Manavgat kardeş şehir olarak, e, işte kardeşlik köprüsü olarak kurulmak üzere bir protokol imzalattırdık. İmzaladılar. Allah razı olsun. Ve bu manada İçişleri Bakanlığı'na proje sunduk. Projemiz kabul edildi ve malazgirtin tanınması için tanıtılması için böyle bir kitapçık hazırlıyoruz. Sayın valimiz de rahatsız ettik. Allah razı olsun kendisine de katkıda bulundu. Estağfurullah. Çok Estağfurullah. teşekkür ederiz. Allah razı olsun sayın. Ben ben teşekkür ediyorum. Malazgirt, eee, ve Malazgirt gibi Potansiyeli olan bir yerde çalışmış olmak, bir şeyler üretebilmek asıl bizim için şanstır. E, onu özellikle söyleyelim, bütün vallilerimiz için şanstır. Benden önceki de, benden sonraki arkadaşlarımız da aynı şekilde düşündüklerine inanıyorum. Yani önemli olan orada e, bizim tarihimizde önemli bir dönüm noktası olan e, Malazgirt'in ve orada meydana gelen malayın bugünü nasıl etkilediğini ortaya koymak lazım. E, bu çok çok önemli bir e, projedir. Benim e, Orada mesela biraz daha kalsaydık belki. Bu projeyi büyütme e, düşüncem Bakın 26 Ağustos dediğimiz zaman e, 1071'den başka daha yakın tarihli bir şeyler aktarımıza gelir değil mi? 1922 26 Ağustos Sabırsızlıkla beklenen büyük taarruz 26 Ağustos sabahı günün ilk ışıklarıyla başladı. Yunanlılara öldürücü yumruğu indirmek için... Patlayan toplar bütün dünyaya şu gerçeği haykırıyordu. Ben ezelden biridir, hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Başkomutanından en son erine kadar bütün bir ordu, büyük bir gayret ve inançla tek vücut oldu. Taarruz pek yaman sürüyordu 26 Ağustos'ta. Akşam olurken ordularımız düşman mevzilerinin bir kısmını ele geçirmiş, şanlı süvarilerimiz bir mızrak gibi saplanmıştı düşmanın bağrına. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri! Büyük komutan bu emri vermişti. Eskişehir'den, Sakarya'dan, İzmir'den Yunan kaçıyordu. Atatürk'ün süvarileri koşuyordu peşlerinden, ta Afyon'dan beri dört nala. Artık zafer yakındı. Günlerce açlığa, susuzluğa meydan okumuş, umutla el birliği etmiş bir ordunun zaferi yakındı elbette. Yuvalarını, bebelerini terk ederek, erine cephane taşıyan kadınların sırtındaki ağrıydı o zafer. Evini, yurdunu, bağımsızlığını kaybetmiş, kanlı göz yaşlarıyla cepheden haber bekleyen bir ulusun, sevinçlerindeki gözyaşıydı o zafer. Kurtuluş savaşı dedik, birlik olduk, El ele vererek gazi olduk, şehit olduk severek isteyerek. Sakarya ve büyük taarruz, sömürücülerin istila emellerine son veren, sömürülenlerin hür ve egemen yaşama yollarını aydınlatan bir meşale oldu. Ve zafer kazanılmıştı artık. Türk tarihinin akışı bir başka olmuştu. 30 Ağustos sabahı, milli kurtuluş savaşı zaferle sonuçlanmış. Tarihe altın harflerle geçen, yepyeni bir Türk devleti kurulmuştu. 30 Ağustos sade bir tarih değildir. Bugünün tarihe şan veren bir anlamı vardır. Bugünün heybeti, toprağa, denize ve göğe sığmayacak kadardır. Müslüman Türk genci, milli tarih bilincine sahip olarak, Türk cihan hakimiyeti mefkuresine sahip olmalı. Milli tarihi, manevi duyguları ve aziz ecdadı ile gurur duymalıdır. Tekirdağ'dan birkaç cümle almazsak haksızlık olur diye düşünüyorum. Ee, bir de tabii Atatürk'e de memleketlerinizle ilgili kaç şey sormak isterim. Evet. Önce Tekirdağ önemli efendim. Traklar, kültür tarihimiz, işte Balkan destanlarının yazıldığı yer Çanakkale ye lojistik üstü sağladı Tekirdağ. Evet. Tekirdağ ile ilgili neler söylersiniz efendim? Tekirdağ valimiz olarak birkaç evet. cümle. Şimdi Tekirdağ e, 1356-1357'de fethedilmiş. Yani Trakya'ya e, geçildiği zaman e, Süleyman Paşa geçtiğinde e, da ilk fethedilen yerlerden bir tanesi. 2 üç yıl içerisinde e, Tekirdağ tarafına geçtikten sonra Trakya'ya geçtikten sonra biliyorsunuz Çanakkale'de e, oradan geçiliyor. 2-3 e, yıl içerisinde de buralarda fethedildi. Şimdi Tekirdağ üç Kemaller Diğer olarak anılır. Namık Kemal, Yahya Kemal ve Mustafa Kemal. Belgesel görüntülerle Malazgirt'teyiz. Tarih 1071 Günlerden Cuma ve Malazgirt Obası Türk'ün Büyük Sultanı Alparslan, beyazlar içinde yiğitlerinin karşısına çıkarak şu tarihi konuşmayı yaptı. Ya Rabbi, seni kendime vekil yapıyor, azametin karşısında yüzümü yere sürüyor ve senin uğrunda cihad ediyorum. Anadolu Türk yurdu olacaktı. Malazgirt Ovası, tarihe altın harflerle yazılacak bir savaşa sahne olacaktı. Büyük Sultan'ın emriyle savaş başladı. Yayından fırlamış bir ok gibi uçtu Levent'leri. Düşmanın kalbine saplandı. Yiğit naralarıyla sarsıldı yüreği Bizans'ın. Türk'ün kılıcıyla can verdi oracıkta. Güneş gruba meylederken, meydanda yiğitlerin zafer haykırışları vardı. Türk Sultanı Alparslan secdeye kapanmış Allah'a şükrediyordu. Tarihe not düşüp zamana noterlik yapmak ve özellikle Malazgirt Meydan Muharebesi'ne devletimizin verdiği büyük ilgi, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere valilerimizin, Muş Kardeşlik Platformu, Kocaeli Muşlar Derneği'nin önemli bir projesinin bir anlamda belgeselini çekiyoruz. Tekirdağ'daydık ve ilk etkinliklerin gerçekleştiği Malazgirt'teki etkinliklerin anmanın gerçekleştiği 2017 Sayın Cumhurbaşkanımızın evet, evet, efendim evet. sizler oradaydınız evet, değerli evet. son sözlerinizi almak isteriz duygularınız ve son sözleriniz ve sonra sizleri o ilk etkinliklere götüreceğiz o arşivlerle sizleri baş başa bırakacağız Sağ olun. son sözlerini sayılayım. Teşekkür ederim. tabii e, bunu öncelikle düşünmüş olmaları çok önemli olabileceğini ortaya koymuşlar işte projesini hazırlamaya başlamışlar ve e, Muş'un Kurtuluş günü de bunun küçük bir e, örneğini ortaya koymuşlar. E, orada güzel e, gösteriler yapılmış, güzel etkinlikler yapılmış. Sonrasında aynı yıl, 2017 yılı, e, zaten 26 Ağustos için bizler de ben de oraya Temmuz ayında gittim. Temmuz'un 4'ü yılı başladığımda göre Bu projeden bahsedildim. Öncesinde benim daha haberim yoktu dolayısıyla. Ve bu projeyi Seddar Bey Bey'le konuştuk. E, ben de telefonla konuştum. Sonra ondan aldığımız yerden Geliştirdik projeyi, büyüttük, yerini tespit ettik vesaire. Az önce anlatmıştım zaten size konuyu. Ee, ve e, ilk büyük Malazgirt programı e, 2017'nin 26 Sosu'nun Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla yaptık. 6 yıl önce mübarek bir cuma günü Sultan Alparslan Malazgirt'te kazandığı zaferle Anadolu'yu bizlerin ebedi yurdu yapacak adımı atmıştı. Bir elinde al bayrağı, diğer elinde yeşil sancağıyla Anadolu'ya, Malazgirt'ten girip Avrupa'nın ortalarına kadar şanla, şerefle, zaferle yürüyen ecdadımızla iftihar ediyoruz. Okçular Vakfı ile e, Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nüz e, yaptı. O yüzden e, tabii ki valilik, e, oradaki yerel katkıları bu arada e, unutmamak gerekiyor. Projeyi hep birlikte hazırladık ve bugünlere geldi. İnşallah e, belirlenmiş olan bütün o, şeyler, e, o alanın üzerinde e, yapılınca e, önemli bir destinasyonu olacak. Orası önemli bir e, tarihi alan olacak. E, ve belki de orada e, Çanakkale'de yapıldığı gibi, tarihi alan başkanlığı gibi bir başkanlığın da Kurularak bu başkanlığın e, uhdesine yönetiminin verilmesi belki de doğru bir e, usul olacaktır. Sonrasında da ve yine demin de söylediğim gibi tekrar söyleyeceğim. 26 Ağustos 1071'le 26 Ağustos 1922'yi bir araya getirmemiz hoş, lazım. Hoş. Yavuz Sultan Selim Han'ın bu topraklarda vefat etmesi. 8 yılda 80 yıllık hizmet yapan Yavuz Sultan Seliman, Tekirdağ topraklarında ebedi aleme yürümüştü. Tekirdağ Kültür ve Turizm İl Müdürümüzle birlikteyiz. Çok güzel etkinlikler yapıldı. Onun vefatının 500. yılı dolayısıyla bakalım neler yapıldı kendisinden bilgi alıyoruz. 22 Eylül 1520'de malumunuz Tekirdağ sınırları içerisinde vefat etti Yavuz Sultan Seliman. Sizin de dediğiniz gibi 80 yılı, 8 yıla sığdıran yüce bir hakanımız. Biz de bu şanına ve şerefine yakışır bir şekilde öncelikle vefat ettiği alanı Edirne Koruma Kurulu Müdürlüğü'nden de onayını alarak tarih alan ilan ettik. İnşallah bir yıl sonra orada kendi oluşturacağımız anıtla artık anmalarımızı kapalı salonlardan çıkarıp orada yapacağız. Fakat bu sene 500. E, ölüm yıldanımı sebebiyle e, fotoğraf sergisi, e, şiirler, Kur'an-ı Kerim, e, tarihi özellikleri, e, edebi özelliklerini ifade eden e, konularla beraber toplam bir saatlik bir programla bu Yüce Hakan'ımızı e, Tekirdağ Valiliği olarak e, andık e, ve gelecek kuşaklara aktarma konusunda inşallah fayda sağladık. İlk kez anılmış oldu efendim? Valilik programı olarak ilk kez alınmış, anılmış vefat oldu. Vefat ettiği toprakları. Evet, vefat ettiği toprakları. 500 yıl sonra. Kimdir Yavuz Sultan Selim Han? Onun çaldıran zaferinden Osmanlı'daki birçok coğrafyaya, Sina çölünü geçmesi, Mısır'ı fethetmesi. Değerli izleyenlerimiz, müdürümüzden son olarak Tekirdağ bize tanısın. Tekirdağ deyince durmak gerekiyor kültür tarihimizin önemli izlerinin bulunduğu Tekirdağ. Kültür Turizm İl Müdürlüğümüzün ağzından Tekirdağ'a dinliyoruz. Tekirdağ e, 6000 yıllık geçmişi olan çok kadim bir şehir. E, yani Romalılardan Bizanslılara, oradan Osmanlılara kadar uzanan e, çok kadim bir şehir. E, Tekirdağ e, aslında şu gün 3 Kemaller diyar olarak bilinir. Birinci Kemal Mustafa Kemal'dir. İkinci Kemal 5. ve 6. dönem Tekirdağ'ın milletvekilliğini yapan Yahya Kemal'dir. 3. Kemal'de burada doğan Namık Kemal'dir. Vatan ve Hürriyet şairimiz Namık Kemal'dir. 3 Kemaller diyarı olarak bilinir. Kirazıyla, karpuzuyla, üzümüyle, e, zeytiniyle e, Türkiye'de en fazla ayçiçeğinin üretildiği e, bir tarım şehridir aynı zamanda. 13 tane organize sanayi bölgesiyle Türkiye'nin en önemli e, endüstri şehridir aynı zamanda. 133 kilometre Marmara Denizi'ne, 2 kilometre Karadeniz'e sınırı olan bir yer olması hasebiyle bir turizm şeridir aynı zamanda. Yeşillikleri, ormanlıklarıyla, yürüyüş alanlarıyla, hele pandemi sonrası ekoturizm ve agroturizm özellikleriyle Türkiye'nin parlayan bir yıldızıdır Tekirdağ. Pandemi günlerinde gezemiyoruz, gidemiyoruz ama biz Devralen Parkı ile sizleri götürüyoruz. Tekirdağ, yüz ölçümü itibariyle küçük illerimiz arasında yer almakla beraber İstanbul'a yakınlığı, kara, deniz, demir yolu ulaşım ağlarına sahip olması nedeniyle ticari hareketliliği yoğun olan bir ilimiz. Arazinin verimli topraklardan oluşması, ziraatte modern tarım aletlerinin kullanılması, verimi yüksek nitelikli tohumlukla diğer zirai girdilerin benimsenmesi, tarım ürünlerinin birçoğunda Türkiye ortalamasının üzerinde verim elde edilmesini sağlamaktadır. Tekirdağ'da bağcılık yapılır. Tahıl, kavun, karpuz, sebze yetişir. Ancak ay çiçeğinin yeri bir başkadır. Bölge, Türkiye'nin ayçiçeği bahçesidir. Türkiye'de yetişen ayçiçeğinin yüzde 25'i bu bölgeden çıkar. Tabi buna bağlı olarak, ayçiçek yağ fabrikalarının birçoğu da bu bölgede toplanmıştır. Tekirdağ il sınırları içinde birçok yağ fabrikası bulunduğu gibi, her ilçede de en az birkaç tane yağ fabrikasına rastlarsınız. Değerli izleyenlerimiz bir devralan programımızın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Önemli bir yerdeyiz. Tekirdağ ekranlardan anlatmak mümkün değil. Zaman ayırarak Tekirdağ gitmek gerekiyor. Tekirdağ kültür ve medeniyet tarihimizdeki yerini adım adım gezerek belgeselleştirip yüksek bilgilerimize sunduk. Bir başka devralan programında buluşmak üzere Tekirdağ'dan Allah'a emanetlik değerli izleyenlerimiz.